Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün o beklenen video sonunda geldi. E, o da vlog'u çekeceğim sözünü vermiştim. Eee masa videosu vardı. Bu masayı 12 bin izlenme aldı. Bu izlenmede de masanın son durumunu merak edenler oldu. E, bu arada da zaten masadan hariç bir de TürkNet videomuz vardı. TürkNet'e başvuru yapmıştım. E, deneyim yapacaktım. E, Deneyimimden sonra TürkNet'i bırakıp bırakmayacağıma karar verecektim. Şu an evde iki internetim var. Diğer internetimin sözleşmesi bitiyor. E, bu savaşta Türknet kazandı diyebilirim çünkü e, Türknet e, hızlarında herhangi bir değişiklik olmadı. E, bu 35 megabitlik paketi kullanıyorum şu an. 20 megabit falan düşük bir durum hiç olmadı. Hep 35 megabit. Upload hızı ise 3 megabit normalde ancak şu an e, pandemiden dolayı iki katına çıktığı için 6 megabitle Upload alıyorum. E, bunu da zaten bir testini gerçekleştireceğiz. İlk olarak masadan başlamak istiyorum. Masayı çok merak ediyordunuz. Masamız bu şekilde 2 tane Premier Room'un var Normalde bu 5x1 Ancak 2 tane hoparlör kullanıyorum o bana fazlasıyla yetiyor Üzerinde bir de Canon N414 yazıcıyı koydum Burada da laptopum var Bunu günlük işler için kullanmak için kullanıyorum G500 serisi İçinde Pentium işlemcisi var Yani bu oyun oynamak amaçlı bir bilgisayar değil Sadece günlük rutin işlerimizi yapmaya yarıyor bu bilgisayar Burada da masamızın kenarındaki konsolu görebiliyorsunuz ee, Bu konsola şu şekilde kitaplar koydum en alt kısmına kitapları yerleştirdim. Ee, burada da kişisel eşyalarım var, yani kişisel bakım setlerim var, ee, makines, makina, parfüm burada. Ee, buraya da genellikle dışarı çıkacağım zaman yani buradan kolay olması acele cüzdanım falan buraya koydum. Ee, burada da aracımızın anahtarları var. Bunlar yeni ara, e, aracımızın yeni anahtarları. Buraları çekilecek. Ee, bu yüzden burada şu an kalıyor. Bunları şu an henüz kullanmadım. Burada da harddiskimiz var. Ee, bu Maxtor'un 1000 GB yani bir terabayt diye geçer USB 3.0 özelliğine sahip bir Harddisk çok şimdilik yarıyor bu bilgisayarda. Çünkü benim bilgisayarımda harddisk yok, SSD var. SSD de bana yetmiyor. Bir oyun yüklesek zaten SSD dolmuş oluyor. Bir de burada protein de vardı. Protein şu an kullanmıyorum çünkü fazla kilo aldık. Normalde zayıfken kullanıyorduk az az, az bir miktarda kullanırdım. Çok fazla kullanmıyordum. Burada da normal bir klavyemiz. Yani renk, şöyle çok böyle özellikli klavye değil, normal standart bir klavye. Burada ise bir mouse var. Ee, normalde mouse'un Logitech'in kablosuz mouse'unu kullanıyordum. O arıza yaptığı için bu mouse'u kullandım. Burada da benim e, hediye e, Bu bana hediye alınmıştı. Buraya koydum. Burada bu hediye güzel duruyor masanın üstünde. Gayet hoş duruyor. E, kasaya gelecek olursak da kasamız Zalman'ın kasası. E, eski bilgisayar ancak e, şu an günlük işlerimde yani oyunları da mesela GTA 5 kaldırıyorum sonuçta mesela genelde. GTA 5'i Oynattığına göre bütün oyunlarda, çoğunluk oyunların hepsini oynatıyor. Hiçbir sorun yaşamadım. Zaten ben şu an oyun olarak sadece Valorant yüklü benim bilgisayarda, Valorant oynuyorum. Bu kasa normalde uygun fiyatlıydı ancak dolardan dolayı fiyatlarında artış oldu. İçerisinde Core i 5in işlemcisi var 4 çekirdekli. Ekran kartı olarak ise efsane bir ekran kartı var. 7850 ekran kartı. 250 bitlik bir ekran kartı var. Bu ekran kartı zamanın en iyi performanslarında ekran kartlarından biriydi. FBS ürünüdür. Bir üründür. Üzerinde 4 GB RAM var, soğutuculu. Bu RAM bana yetiyor. Ancak tabii ki ufak tefek bir aksilikler de meydana getirebiliyor. Mesela çoklu bir program açtığım zaman RAM yetmiyor. Yani 8 GB çıkartırsak renderlarımızda da daha iyi bir performans almış olacağız. Bu konsolu biliyorsunuz diğer videoda çalışma yapmıştık. Bu masayı burada odada kullanmak çok zor oluyordu ağırlığından dolayı. Ondan dolayı bu konsolu kestim buraya. Ekipmanlarımı yerleştirdim. Aracımızı mesela tamir ederken buradaki ekipmanlarımızı kullanarak rahat bir şekilde ihtiyaçlarımızı görüyoruz. Burada bir de eski akümümüz var. Bu akü için bir projem var. Aracımızın sistemi çok güçlü olduğu için ikinci bir aküye gerek duyacak. Bunu ayrı bir videoda size anlatacağım zaten. Masa bir de sallanıyor ama problemi vardı. Masa şu şekilde. Hani çok sallama şeyi yok. Hani Ufak bir sallama var. O da bu şeyden dolayı. Şuradaki bağlantıyı yapmadım ben. Burayı çok sormuştunuz bana buraya bağlantıyı nasıl yaptın diye Bu bağlantı şurada 4 tane vidası var ee, Bu vidaları Buradan vidaladığın zaman burayı bu sabitleniyor ancak e, ben bunu bu şekilde yapmadım çünkü e, Yerini çok fazla değişiklik yapıyorum tam daha yeri oturmadı masanın Burayı çıkartıp yani taşıması kolay olduğu için montajı gerçekleştirmekte Ama burada siz bu vidaları yaptığınız zaman bunu buraya birleştirdiğiniz zaman bu masa kolay kolay sallanmaz e, Bir sallanma sebeplerinden birisi de Şurada ayaklar var ince bir ayak var böyle çivi bir şeklinde gelir kutunun içinde geliyor burada o ayakları çakarsınız masamız daha sağlam olacak bu şekilde sorunsuz kullanabileceksiniz diğer bir şeyse Türknet'in interneti şimdi bunun testine geçelim Türknet problemi de çok geldi böyle sorular çok soruyor bana abi memnun musun yoksa kötü mü nasıl diye modem olarak ise Kinetic'in AC1200 model bir modemini kullanıyorum bu modem ayrıt'tan router olarak da kullanabiliyor yani sadece bir servis sağlayıcısına bağlı kalmıyoruz. Mesela şimdi ben bu modemi örnek vereyim. Herhangi bir internet. Mesela ikinci internetin salon tarafında. Ee, bu salon tarafındaki interneti kablosuz menzilini geliştirmek istersem bu modem hem menzilimizi geliştirmekle yarıyor. Yani bu double bir modem olduğu için o yüzden tercih ettim ve çok fazla yorumlar vardı. Yorumlara bakarak aldım. Özellikleri de gerçekten çok iyi. Ancak şu 4 tane anten olmasına fazla aldanmayın. Ee, çok fazla böyle bir sonuç beklemeyin yani böyle çok uzak mesafelere kadar sinyali götüremiyor ancak kopma sorunu yok mesela şimdi telefonu ya da laptopu bağladığınız zaman herhangi bir kopma problemi olmuyor bu modemde sırada e ekipmanlar olarak mesela G922 Pro bir stream kameram var canlı yayın yapmak için almıştım bu kamerayı ancak şu an e ekipmanlarımda eksiklikler olduğu için bazı ekipmanları tamamladıktan sonra Twitch'te tam zamanlı olarak yayınlarımızda gerçekleştireceğiz e burada bu böyle şu şekilde çektiğimiz zaman uzu, uzuyor. Bu şekilde bir uzama aparatı var. Buradan ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. E, Tripoto bağlamak istemezseniz e, bunu söküp bu mesela monitörün üstüne de şuraya mesela buraya da bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Yani ekipmanlarım bu şekilde. E, Premier sistemi bu arada e, çok kuvvetli bir sistemi tavsiye ederim. Evet sıra bu bölüme geldi. Ee, bu bölümde de ise ufak tefek tamirat tadilat işlerimi yapmak için buraya bir yer yapacağım. Şuraya bir masa tablası yapacağım. Bu kutubu yine burada kalacak. Burada da kaynak makinelerimiz var. Kaynak makinelerimiz. Bu şekilde bir düzen yaptım buraya. Bu şekilde tablomuz yaptım. Burada mesela herhangi bir tamirat tadilat işi olduğu zaman buraya geleceğiz. Daha bir şekilde işlerimizi pratik bir şekilde yapmaya yarayacak. Ee, çünkü Böyle bir yer olmadığı için bizde çok sıkıntılar yaşadım. Ee, mesela halım üzerinde yapmıştım bir keresinde. Arabanın tamir-tadilat tamir, işlerini yani motorunu rektifiye etmiştik yani. Bu içinin o da de, Onu derken halıyı batırmıştık bu arada. Ee, o yüzden buraya bir tablo yaparsak daha iyi işlerimiz profesyonel bir şekilde olacak. Burada bir de nargilemiz var ancak nargile fazla kullanmıyorum. Yani nargile zararlı sağlar fazla ben de tavsiye etmiyorum ancak Yani benim de değil zaten nargile de. Yani orada süs olarak kalıyor şu an görüntü olarak sadece. <gülüyor> bu tarafa geldik. Şimdi bu tarafı da şu şekilde yaptım, ee, burada boş bir alan var. Şu anlık bu boş alana e, bizim, benim Megan'ın pandizotu var. Bu Megan 2 aracımı sattım. Ee, Megan 2'yi satınca bu pandizot boşa çıktı. Bunun içindeki hoparlörü söküp de tabii tofaşa bağladık. Bu Megan 2'nin pandizotu. Burada şu anlık kalıyor. Tabii ki bunun yeri burası değil. Buraya başka bir şeyler düşünüyorum. Ee, buraya boş bir alanı değerlendiği şekilde. Burada dolabım var. Burada herhangi bir yani kıyafetlerim var. Yani hiç fazla bir şey anlatmaya da gerek yok. E, bu bölüm ise şuraya mesela bir ufak yine bir bölüm yaptım Burası ise benim e, Çalışma alanlarım yani sporu spor burada yapıyorum e, Genelde sporu e, Amatör olarak yapıyorum mesela kum torbası aldım e, Bu kum torbasında amatör olarak boks yapıyoruz e, Tabii ki herhangi bir Yani bir yere gidip de böyle boks öğrenmedik ancak kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık e, Burada mesela 2 tane Kısa varımız var 1 tane uzun varımız var 4 tane de 5 kiloluktan 4 tane de ağırlığımız var ee, Bu ağırlıklar bana şu an yetiyor Fazlasıyla çünkü zaten bir tane ağırlık Barı ile birlikte 12 kilo gibi ortalama olarak Bu kum torbasını da bağlamamamın sebebi Şurada duvarda e, tartmıyor Kum torbası çok ağır geliyor Normal 30 kilo ancak e, Bizim duvar tartmıyor burayı kırıp bir, ufak bir tadilat yapmam gerekecek Ondan dolayı bu kum torbası taktıktan sonra böyle bir spor antrenmanları yaptığım zaman Sizlerle bir video paylaşabilirim e, yani Antrenman biliyorsun yani sadece kum torbası ile değil ağırlıklarımızla da yaptığımız bir şey olur Antrenmanımız olur Bu şekilde Bir çalışma yerim var Yani sadece yani odayı fonksiyonel olarak sadece bir iş için kullanmıyorum Yani burası spor yeri Pandemi zamanında gerçekten Bu arada çok iyi oluyor yani pandemide dışarı çıkamadığımız zamanlarda mesela Canımız sıkıldığı zaman ne yaparız buraya girip sporumuzu yaparız Burada ise Şu bölüm ise şurada Şu bölüm ise mesela Ta, bu bölüm ise benim bilgisayarımın render bölümü yani hem bir render alıyoruz hem e, oyun oynadığımız zaman bu bilgisayarı kullanıyorum e, burada Valorant demiştim oyun olarak şimdi bu e, TürkNet ile Valorant oyunu oynayarak test edeceğim e, ping sorun var mı diye soracaktınız onları da burada size göstermiş olacağım ilk olarak e, TürkNet'in pin testini yapalım şuradan hemen geç, geçiş yapalım Speedtest'ten Test'ten ilk başta Speed Test genellikle Speed Test'i kullanıyorlar Speed Test'ten şimdi testini yapalım Hangi modemi bağlı şimdi diyeceksiniz ki TürkNet bağlı değil demeyin diye Burada görüyorsunuz servis sağlayıcımız TürkNet TürkNet'e bastığım zaman burada şimdi göreceksiniz Bu arada bağlantımız kablolu Ping'imiz gördüğünüz gibi 5msv Şu an 33 megabit upgrade'imizi alabiliyoruz Yani 35 megabit'e kadar gerçekten iyi bir upgrade hızı Benim e, hattım 82 megabit'e kadar destekli ancak Baya şu an bu hız yetki için Gerek duymadım. Gördüğünüz 33.5 megabitlik bir aplet verdi. Şey, aplet diyorum, pardon. Megabit hız verdi. Şimdi aplet testini yapıyor. Aplet testi ise 6 megabite kadar geliyor. Bu normalde 3 megabit ancak e, pandemiden dolayı dedim 6 megabite kadar çıkıyor. Herhangi bir inme yaşanmadı. Gördüğünüz 5.74 bir megabit hız verdi. Şimdi kendi sitesinden de yapalım. Bu e, tüpletin kendi sitesine girip yapalım bir de fin testini. Pin sorun demişiz. Pin testi. Bu arada bir maas atlanmamız lazım. Şimdi testi başlatıyorum. Ee, bu da TürkNet'in kendi sitesi. Burada da 33.3 hatta 34'e 34 kadar çıktı e, Bu arada reklam yaptı Türknet'in 120 TL cayma bedelini bizden ödüyoruz diye Benim zamanımda da vardı ancak ben caymadım Çünkü 120 TL gerçekten karşılamıyor daha fazla fiyat çıkıyor 500-600 lira gibi cayma bedeli çıkıyor Ondan dolayı ikinci bir interneti bağlattım Burada da update'ını görebiliyorsunuz Burada da 4.5 4.5 hızlı bir şekilde yükselme var 6'ya kadar çıktı gördüğünüz gibi yani hemen hemen speed testi TürkNet'in hemen hemen aynı bir testi verdi. Ben şimdi burada Valorant oyununu da test edeceğim. Şimdi ee, sıkmadan direkt Valorant oyununu açayım. Oyunun bir girişini yapalım. Ondan sonra pingimize bakalım nasıl bir ping olduğuna. Şimdi oyuna giriş yaptım. Ee, bilgisayarımız fazla kasmaması için ekran görüntüsü alarak oyunu çekmedim. Dışarıdan çekim yapacağım. Ee, şu an pingimizi görebilirsiniz. 17-18 arasında gidip görüyor. Ee, bu da hafta sonu. Hafta sonu olmasına rağmen pin değerimiz düşük. Diğerlerine baktığımız zaman diğerlerinin hepsinden düşük pinimiz şu an. Yani ortalama olarak 18-19. Yani çok boş olduğu zamanlarda da 10-13 gibi pinleri görebiliyoruz. Ee, ben genelde Cypher karakteriyle oynuyorum. Cypher karakteriyle genelde B üzerinden raşlama yapıyorum. Eğer adamlar tabii ki B'den gelmezse arkadan dolanma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Genellikle sevmezler. Görüş sağlıyorum. Ancak şu an tabanceli oynadığım için aynen buradan geliyorlar. Tabanceli oynamayı tam sergileyemediğimden dolayı bu şekilde oynuyorum. Daha sonra tabii ki öyle arkadan raşlama olayı gerçekleştirmiyorum. Bir kişi aldık abi be. Bir kişiyi alabildik ancak diğerini alamadık. Normal normal silah normal silah olsaydı. Can sesleri de kapak Aslında sesleri kapatsam daha iyi olacaktı. Ben de zaten mikrofon yok şu an. Normal silah olsaydı almıştık onu yani. Pingimiz 14. Şu an izleme moduna geçtik. Ee, reis karakterini izliyoruz. 14-15 civarlarında karakterimiz gidip geliyor. Şey pingimiz gidip geliyor şimdi diğer ikinci yere de geçeceğim ee, çünkü bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum bu oda vlogu olduğu için size soruları, gelen soruları cevapladım ben bu arada ee, oda vlogunu da cevaplayacağımıza da söylemiştim bir el daha oynayacağım ee, şu an gördüğünüz gibi pingimiz 16'ya düştü 15'e düştü yani dediğim dışında herhangi bir problem gözükmüyor yani şu an yine 16 15 bu civarlarda gidiyor pingimiz yani önceden 13'tü, şimdi 16 bu da hani hafta sonu olduğu için yani yine çok düşük bir ping oranı bana göre şu an silahı almadım düzgün bir tamam. bu arada da kötü ondan dolayı tam oynamıyor Mağlumuz da kötü, ondan dolayı tam oynayamıyoruz. Yani bu, bu severlik bugünlük bu kadar yeter bence, oyna oyna Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir de silahlı oyna oynasak çok iyi olacak. Şu silahı bir alabilsem, silah alacağım abi. Yani yapacak bir şey yok. Ares ee, almam lazım. Aresle oynayanları genelde kızıyorlar ama yapacak bir şey yok yani. Başka silah alamıyorum. Diğerlerin hepsi sekiyor. Bu silah en azından adamı oturdu oturuyorum genelde. Şöyle aşağı tutuyorum. Bastığım zaman, bas tuttuğum zaman yukarı doğru sekiyor zaten. Şu şekilde. Yukarı doğru sekiyor. Ondan dolayı biraz daha aşağıda tutuyorum bunu. Bir de ortadan deneyelim. Hep B'yi denedik. Buradan ses geliyor. Burdalar. Kişi Adebes, ya Adebe. Silah mermisini değiştirdim. Keşke değiştirmeseydim ya. Bir kişi aldım ama. Neyse bu şekilde Pingimizde de sorun yok. Ee, görüyorsunuz şu an 3, 3, dakika, 3 dakikaya doldurdum. Ee, 15-16 civarlarında pingimiz devam ediyor.